Selamlar millet, bugün sizlerle yeni bir bravalla videosuyla beraberiz. Hadi videoya geçelim. O zaman şey diyelim mi? Ben vol, siz hepiniz başlasın. Şimdi, terosun içinden nasıl geçiyoruz izleyin. Kıymetli dostlarım, gelin bakalım. Eğer bana skam yaparsan, ayak bağımlısın demektir. Bakalım. Hmm. Evet bir akıllı çünkü sensin ben oraya inip sana ödücem aynen kınık. Neyse okey bizim canımızı az daha adam aldık yine dört. Daha dikkatli oynayarak şöyle. Böyle boktan ölüşme olur. Sen o kadar kombo tuttur git. <Gülüyor> Val böyle oynanıyor arkadaşlar. Pardon, tamam, bilenler bilmeyenleri anlatır. Yate, birinci maç win oldu. Hemen ikinci ele geçelim. Artemis. Ardemy. Oynayalım arkadaşlar hemen. <gülüyor> Bakalım, ee, ele rahatça plat'a kadar taşıyabilecek miyiz? ayma isen evet şu anda first rank almış bulunmaktayız Gördüğünüz gibi durumlar 3 2 Bir kere tutsam yok olacak kaydı işte tutamıyorum. Oğlum geriye bastım ama ya. Delaylı galiba oyun şu arkadaşlar. Blageden de değil, mekanik klavye yapmak her. <gülüyor> ne yaptım <lan> ben öyle Oo. <gülüyor> <gülüyor> uh. Ya, uh, o skill'in iki tane formu olduğunu unutmuşum arkadaşlar. Tek formdan yeter hani vurup takla atıp bırakıyor zannettim ben öyle bildi Ne kaçtın be? Lan dursana. Able kuvvete Adam spawn da yapmıyor Ne yaptığını anlayamadım ki amını Bu stilin ismi var mı arkadaşlar? Bilen varsa bir yorumlara Beklerim yani? Hadi görüşürüz Öyle bloklarla uzama Da şimdi çok saçma sapan bir şekilde öleceğim yükselenle dedim gibi öldüm. Bu adamın karşı çok kritik bir durumdayız arkadaşlar. Yani adam çok garip oynuyor. Ve açıkçası doğruyu söylemek gerekirse öldürmesi de kolay bir insan değil. Yani Smurf olduğunu düşünüyorum. Hadi be. Yes. Güzel. 3 maç attık arkadaşlar. Sanırım tam emin değilim de 3'ünü de kazandık sanırım. Daha çok bravhallla videosu için bu videoyu beğenmeyi, en önemlisi kanala abone olmayı unutmayınız. En zor hocam hepimiz soruk. En